Allah'ın sanatını bilmek çok önemli, hayati bir konudur. Yani Allah'ın istediği temel konulardan birisi odur, sanatını bilinmesi, Çünkü sanatı olacak, sanatını bilmeyeceğiz, çok korkunç olur. Ee, sanatını bilmek, hafıza tutmak, o çok önemli, Allah'a dua etmek lazım onun için. hafıza tutmak ve hayretini yaşamak. Ona, hayretini yaşamıyorsa insan hastadır. Mutlaka hayretini yaşamak lazım. Sanatını bilip hayretinde yaşarsan, iman sarhoşluğu içinde yaşarsın. İman sevinci içinde yaşarsın. Bu çok önemli.